Üçel otogaz mühendisinin herkese merhaba, ben Emrah Çeylik. Bugünkü konumuz BMW 6.30, Ankara'da yapılan bir montaj. Nazaroti e, yerli üreticinin üretmiş olduğu bir kit var, AYV yazılımla beraber. Bu arabada müşterimiz LPG bağlandıktan sonra doğru düzgün kullanamamış, vuruntular, geçişte teklemeler, silkelemeler, performans kayıpları e, sigortasını sökmüş LPG'nin e, bize geldi kontrol ettiğimizde Evet bariz hatalar vardı montaj hataları montaj hatasında en önemli kısımda sıralaması yanlış yapılmış sıralaması enjeksiyon sıralaması düzgün değildi ayarları çok kötüydü aracın şu an sıralama düzeltildi yolda yol ayarı yapıldı ki ben bunu her videoda vurguluyorum bir arabanın e, montajı ne kadar iyi olursa olsun ne kadar enek sarf edersen sarf et ama yolda montaj yolda ayar yapmazsan yaptığınız işin hiçbir önemi yok ki bu arabanın ayarları çok kötüydü. Aşırı derecede zengin çalışıyordu. Hem sıralama kötü hem ayarları kötü. Yani bu araba zaten LPEG'de yürümesi mümkün değildi. Şu an arabası düzeldi. Yolda ayarları da yapıldı. Müşterimiz e, sorunsuz şekilde kullanacak. E, verdiği paranın hakkını alacak. Önemli olan konu o. E, umarım bir sıkıntı yaşamaz. Müşterimiz yaşarsa da biz içeri ailesi olarak buradayız. Herkese iyi günler.